Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoşgeldiniz. Bugün sizlerle birlikte ee, Ne yapacağız? Hah Skybox oynayacağız. <gülüyor> Neyse oğlum şaka yaptım ya. Ne oynayacağımızı yoksa biliyorum ben. o aramızda bir korkak var saklanıyor orada. <gülüyor> Arkadaşlar Allah rahmet eylesin buraya gelecek. Gelen giden varsa bir tek kankamı vurmayacağım. Kankam da var oyunda The Murderer adlı bir kişi. Al sana. <gülüyor> bir kişi vurdum. Ben arkadaşlar buraya elmas pek kullanıyorum. Son kez bile olsa 160 Robux kullandım. ve oldum. <Gülüyor> Lan adam öldü ya la Al sana <Gülüyor> Beyler çok iyi vuruyorum şu anda <Gülüyor> Yapamadım Oğlum ben niye maden yapmıyorum ya? Maden yapayım. Maden. Lan. Bayağı koyun geldi 320. Maden yapınca para geliyor arkadaşlar bu oyunda. Şöyle şuraya gersem, girsem. Olur bu iş. Ee, ben buradan nasıl çıkacağım? çıkarım artık. Güzel. 375'e kadar koyun kastık. Ben nasıl çıkacağım lan? Bir saniye. Bir saniye. Güzel. Güzel. Çıktım. Evet. Oğlum bunlar birbirini yiyor. Ben burada ne yapıyorum ya. Bunlar birbirini yiyor. Korkak. Gel bakalım. İnşallah health potion kullanmamıştır. Yoksa döver Vallahi bu bizi. Dur. Vuramazsın lan. Yapıyorum Aynı özellik bizlere var Hep senin tahta okun var oğlum Daha can götür Götür Diyecektim Ayağıma ok dedim Eee adam düştü Geriye bir kişi kaldı Çık lan oradan Ulan adama sıkıyor mu olmuyor. Ayır ya. Düştüm. Abi düştüm böyle bir şey olamaz ya. Neyse. Oğlum ben normalde onu öldürecektim ya. ABC tutayım demiş bir kişi. Arkadaşlar ben oyunun grubunu iyi olduğum için buradaki zırfları takabiliyorum ama bilerek takmıyorum çünkü sevmiyorum lan zırfı İşte bir bacon ama sıkamadım Kankam geldi Allah razı olsun abi. Kim attı lan onu? Abi bana geliyordu ok. Oku ben atarsam işte ölürsün. Al sana. Bunu da al. Hehe <gülüyor> bu. Ulan bir kere atmayın be şu oku. Allah. Hoplayver çekirge, hoplayver çekirge kaç. Çekirgeee. Al sana. Oğlum bayağı kişiyiz lan yalnız. Daha yedi kişiyiz, al öl. Ulan şu oyunda tek akıllılardan biri ben miyim ya? Ne söyleyeyim şimdi? Nazar değmesin. Yine biraz maden yapacağım. İnşallah maden bırakmışsındır kanka. Buradan sana sesleniyorum. Ulan insan taş bırak renasından. Ulan! Düştüm. Ye yeah Hoppaaa. Şimdi Mega VR yapıyor. Ona onan, onan Sen lan şunlar ne? O ne varsa var burada. VIP armor. High jump. Her şey var lan orada. Hep ucuzundan. Hep pahalısından her şey var lan orada. Lan ben niye shield aldım ya? Lan ben niye shield aldım ya? bir oyundaki bir şey var mı lan? Yok bari şunu alayım. Şimdi 2 yıl bekleyeceğiz burada. Ağız kalsın onu kapatıyorum. Ya da Diye benim kapatmam lazım. Bye diyor. Okay. O zaman yani başka ne diyebilirim ki lan? Tahta kullananlar cezasını çekecektir. Demek bana geliyorsun kanka. Al sana. He, he düştü. Neyse. Ben oraya gelirsem seni çok fena yaparım. Ayağımın altına alırım da. Neyse. Hızlıca gelelim. Orta adaya. Maden yapmak için. Hemen. Şöyle. Gidelim yani. O Ekstra merdiven. İki basamak daha yukarı çıktım lan. Ama bu senin sonun olacaktı. Sword. İlk ben maden yapacaktım. Malatımı kırıyor. Of. Shield hocam. Allah. Kim vuruyor lan bana? O altım kazmaya çalışıyor. Seni kurmaz. Gitti. Olsun. Bizim amacı bizim amacımız hayatta kalmak. Başkalarını öldürmek değil. Vay elmas var. Alayım bari. Çok iyi. Oh, çok güzel. Cennet cennet lan arada. <gülüyor> Hayır, altımı kazdı ya. Ya hocam bu altımı kazıyor ya. Neyse arkadaşlar bu videodan bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Videoyu benim kanala abone olmayı beğenimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.